İki maddelik değişiklik. Birincisi 24. madde. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum. 24. madde hani değiştirilemez değiştirilmesi teklif edilemez laiklik ilkesini gerçekten fiilen ortadan kaldırmaya yönelik bir madde. Çünkü dini inanç referans verilmiş burada. Şimdi okuyorum değerli arkadaşlar. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile. Kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz. Yani e, buna malumun ilamı e, demek lazım. Bilinen bir şeyi anayasa metni olarak oraya yazmak sanıyorum anayasa yazım tekniğinin e, en büyük ihlali. Bu tekniğe tamamen aykırı. E, küçücük yorumumda. <gülüyor> Kendimi tutamadan tabii birlikte vurguladım. Şimdi devam ediyorum. İkinci fıkra getirilen hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi veya tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim çalışma, seçme, seçilme siyasi faaliyette bulunma kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da Kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz. Şimdi burada da sormak gerekiyor. Eğitimden yoksun bırakılıyor mu? Gerçekten biraz önce Bertil Hoca'nın dediği gibi gerek toplumsal, evet bir çatışma alanıydı, bir huzursuzluk alanıydı. Hak ihlaline kadar giden alanlardı bunu tabii ki şimdi söylüyoruz, e, artık bunu görüyoruz çünkü ama hem toplumsal açıdan hem de siyasal açıdan bir uzlaşmayla bu çözülmüş sorunu adeta halen devam ediyor gibi buraya e, bir anayasa metni olarak eklenmiş. Seçilme hakkını kullanıyorlar eğitim, öğrenim yani hepimiz eşit olarak kullanıyoruz. Şimdi ikinci cümlesi, bu nedenle kınanamaz, suçlanamaz ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamaz. Alınan veya bilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesi veya tercih ettiği kıyafetini hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır. Değerli arkadaşlar, biz burada dinleyenler, madde bu şekilde. Şimdi e, sormak gerekiyor. Acaba bir kere bu yoksunluk şu anda var mıydı? Anayasanın genel gerekçesinde ve bu maddenin madde gerekçesinde diyor ki böyle bir şey yok ama olursa önlem almak için yazıyorum. Bu kadar toplumsal çatışmaya yol açan bir şekilde getirilmesi meclise de sunulmuş olması gerçekten hepimizin isyan ettiği bir durum. Ama öncelikle muhalefet milletvekillerinin buna içeriğine dahi girmeden hayır demeleri, müzakerelere katılmamaları çok çok önemli. Çünkü öngörülemeyen birçok soruna yol açabilir. Burada değerli arkadaşlarımı görüyorum. E, her biri Ameliyata girerken ne giyecek? Peki bunun sınırlaması sadece başörtüsü e, özgürlüğü getirdikten sonra nasıl olacak? Kim için engellememek şartı getirildi? Gibi bir soruları zaten günlerdir konuşuyoruz. Öngörülemeyen sorunlara yol açabilir diyoruz ama öngörülen bir sorun var ki Türkiye'nin devletinin layık bir cumhuriyet olmaktan çıkarmaya yönelik bir adım ve kararlı bir adım. 2017'de tek kişinin partili bir cumhurbaşkanlığına anayasaya uymadan da tek imza ile yaptığı işlemleri de dikkate alırsak İstanbul Sözleşmesi gibi şimdi o rejim değişikliği dediğimiz 2017 anayasasının bu e, seçimlere giderken de adeta o, o rejimin temel, temel dayanağı artık layıklıkta olmadığının bir adımı diye niteliyorum ben bunu. Ve layıklık en başta kadın haklarının güvencesi. Tabii ki insan haklarının, demokrasinin güvencesi ama kadınları bir kere cinsiyete dayalı bir ayrımcılık var burada. Kadınlar arasında bir ayrımcılık var ve kıyafete dayalı bir ayrımcılık var. Böyle bir e, anayasa metni yazılması e, yazım usulü açısından yazım tekniğine aykırı fakat içerik açısından hiç, hiç kabul edilemez. Yani baştan zaten tartışmaya dahi e, açmadan bunun hayırla e, geri çektirilmesi gerekiyor Eşik olarak da, bütün kadın kuruluşları olarak da ve laikliğe gönülden inanan her yurttaş olarak olarak da e, bu şekilde davranmalıyız. Bu maddeyi tekrar tekrar okudukça hangi tuzakların olduğunu da fark ediyorsunuz. E, ben o kısmını ba e, Bertil Hoca'ya bırakıyorum. Metni ortaya koydum. Dinsel inancı dayalı bir değişiklik yapılamaz. Kadınlar arasındaki bu ayrımcılığa yol açacak, yeniden bir çatışma ortamı olmayan bir çatışma ortamını varmış gibi.